İki smoke daha var. Ee, yakında bir fight, Kalyx bir virdayma avlıyor. 39 canı var ama çok önemli değil. Zaten Ken Shin'in elinde bir AWP ama Kalix.